Kuvarya değil de şeye gitsek ya Staldar'a gitsek ya Serpice'e Araba... Araba... hangarını oradan hakka alıyor diyordun değil mi? Sen dur bakayım. I got supplies. Hangarda silah çıkmadı. Saçmalara bakar mısın ya? Ben bu adamı nasıl göremiyorum ya? Ya bu nedir arkadaş? Yumruk attan modası çıktı bir de ya. <gülüyor> ne oluyor su yumruk atınca? Adam görmedim ya. sana atladık bakalım. Sıkıntı çıkmazsa. Lan, burada adam var. bir kişi <Gülüyor> Zaten alıştığı iki sıraya İnenden daha adam var da. Daha da daha Kendince bot taktiği yapıyor da. Yo benim burada oldum biliyorlar, biliyorlar. Vurdum ya. Arkadaşını vurdum ya galiba o. Arkadaşını vurdum galiba. Tepesi var ya, oradalar, o Or, taklığı yapıyorlar. <Gülüyor> ah, ben 740 kimi de aldım. Çekicek, oralar da havalar nasıl oldu? Ha, evet evet. Mersin Mersin. Değil şey Havalar sıcaklaştı mı? Yaz geldi mi? Bu da iki gündür, iki gündür yağmur yağma. Ama hava baya güzel. Şu an kardeşim bak gördün. Adam vurdum bak. Ne bekliyorlar dışarıda? Adamlar öyle kinlenmiş ki. <gülüyor> yok yok tepede beni bekliyorlar ya. bizim de olsa var ya. Daha o free diyeceğim de. Daha vuracağım değil aynı bir sorun tepesinde adamlar üşenmeden bekliyor satacağım abi. Bombacıyı vurdun he. En güzel abi. Kendini riske atmadan. <gülüyor> Geliyor. Aaa. Tepe de Altyazı M.K. Adamlar beni salmayacak eh, belli oldu. Bakın. Doğru değil mi abi hayips işte Allah'ım ya ya bir türlü şu adamlara nasıl vuruldum ya Çıkamıyorum ki Hmm. Ne diyorsun kardeş? Ne diyorum kardeş? E, mobil oynayınca ne oluyor? Niye utanıyormuşum? Bu oyun zaten mobil için tasarlanmış. Neyine utanayım ki? Kardeşim ne pusması ya? Ne anlatıyorsun sen ya? Ben ayak izi verdim geldim beni bot zannettim vuramadım bot olan sensin. Ya ya, da, ya ya, var da var benim zamanlar. varmış varmış <gülüyor> kaç kişi var burada can dönmüyor da Nereden atıyor? Ben niye göremiyorum onu ya? Kast kasttan mı atıyor? Seni görüyor bir yerden de nereden görüyor? Eyl gibi duruyor ama. Geçsin. Daha da 25 kişi var. Yok yok. K kırmızı kask var ya. Bak sola dön. Sola dön. Kırmızı kaskın üstüne atladı. Aşağı atladı. Şu an tam 200 200 civarlarında. Öndeki kayaya geçersin. 200-205 gibi. Az da sağa geç ama. Heh, böyle kal. Bak o araba var ya. Arabanın altında bir yerde o. o adam senden bir tık şüpheleniyor ben sana söyleyeyim. Yarım saattir burada adam vurup duruyorsun sen. Ama bak. Tam e, sağa dönsene. Sağa sağa. Sağa dön. Tam 230 gibi bir yerde gördüm. Daha oranın içinde o. Evet evet eminim. Aa bak bakıyor oradan. Sola dön. Biraz sağa dön. Bir tık sağsa sağa. sağa dön sağsa. Tam orada bak baktığın yönde Görmüyor musun sen bunu? 210'a baksana bir de. Ha tamam. Olabilir, olabilir. Adam hala orada. Yani. Yine içeride adam hala. Alan dışında. Soldan bagi gitti arkadaşın almaya gitti bir şey diyeyim bunlar yoldan gelecekse acaba az daha geriye gitsene yolun baginin geleceği yoldan dümdüz gelecek ya sprey atarsın git git geri geri sola aşağı insene. sola sola sola Buradan vuramazsın onu ama yine öyle dümdüz aşağı in biraz daha in sola. Arabayla geçecekler ama. Sen onu vurabileceğim bir yere geç. Ya adamlar yoldan gidecek şimdi dümdüz buggy ile bak. Ya ne oldu mesela adam. Adamlar kaçırma diye diyor mu? Bak o adamlar. O iki kişi bagıyla ile dümdüz yoldan gidecek bak. Gitme gitme bekle biraz daha. Bekle biraz daha bekle. B bakayım alana. Daha alan varmış sertliyce sen pusucu adamsın ya baksana alana. Uçarak yine gidersin, ben nasıl gittin? Ya Alana nere ölüyorsun sen? Sen ölmezsin Alana. Solda... O bombacıyı vurduğu yerden bir baksana şu adamım. Bombacıyı vurduğun yerden bir baksana şu adam. Bombacının lootunu alırsın hem. Ha ikinciye. Bagiller burada. Bagiller burada mı? Bir oyuncu diye gitmiş adama ohooo sağlık çantaları falan filan kitler o ben buradan yürüye yürüye girersin alana bu kitlerle aldın o kaneti datamda yok şey gördün mü Ya bırak ya, şu parayı harcamadan nereye gidiyorum? Uçan, uçan kanatta git, uçan kanatta. Boş ver onu. Bu arada hangisi daha hızlı gidiyor? Bu kaykay mı uçan? Az önce kanat mı? Yanındaki kanat mı? O da doğru, havada doğru. Nise i̇nsan, insan bir daha geri bilemiyor Nasıl ya? Ne metre kalmış. Rahat girersiniz değil mi? Güzel aga Bence sağda adam vardır. Solu bilmiyorum be. Alan'a iki kişi düştü. Rafausta gitti. Brad gitti. Birazdan onda ölüm haberi gelir. Yaktın taşa? Oh gonna... ah. Yeah